Oyuncağı, gel, gel, gel, gel Let's go. Kanka, duvarların içinden geçiyoruz. Duvardan çıkmıyoruz tamam mı? Sakla sakla sakla sakla sakla. Onun bize yaptığı <gülüyor> <gibi. gülüyor> Aa. Tamam çok güzel. Ben görmedim ya. Çok güzel, çok güzel. O 120 vurmuş. Bak komşu çocuğuna. Komşu çocuğu. Sakallı komşu çocuğu. <gülüyor> <Gülüyor> Gösterme gösterme gösterme Ya. Abi, çok sıkıntı Göstermeyin ya bastır ya bastır Anladım. Tamam bu gitti Anayla alakası yok arkadaşlar Canım çok az çıkamam çıkamam çıkamam Tamam öyle sık sık güzel O arkalasana aynen çık oradan vur Kandırdım çıktı bak kandırdım çıktı <gülüyor> Tamam. Ya, 95, 95, 95, 95, 95, Hayır ya! Tamam, tamam, tamam, tamam Barıkçı. Ha! Tamam Barıkçı. Ölümsüz bu! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya ölümsüzken de sıkmazsın ya! Ya hayır ya! ya, ya. Ben değiştirdim, ben değiştirdim. Ben değiştirdim, ben değiştirdim. Tek saf yeri. Lan <gülüyor> vurdum! Eee? Vurdum. Aaa başkasıyım. Hmm, yeri değişmiş hemen. Aynı yerden geldi, aşağıdan geldi. Canım yok. Hayır! Çok vurdum, çok vurdum, çıkıyor. Ya oh. çerez sizlere bak. <gülüyor> bilal ya, bilal. Biri çıkıp biri giriyor, biri çıkıp biri giriyor. Tamam. <gülüyor> ah, yukarıdan geldi <gülüyor> Tamam, <gülüyor> güzel, güzel, güzel. 16. Aşağı indi, aşağı hatta da. Hadi be. Hayır, hayır, el benim paket servis. Var mı? Solda aşağıda. Aşağıda mı? Tamam. Zeidirdim. Burada. Hayır ya. Yemek, şey, şey, tamam. Yukarıdan. Gel, gel buraya gel. Gel evet, üstümüze evet, üstümüze üstümüze yukarıdan. Gel. Ay, ay, o gitti. gitti. Lan ki ya. Oğlum nereden çıkıyorsun lan sen manyak? oyboktan çıkıyorum abi sürprizim ortalarda. <gülüyor> <gülüyor> oh, hadi be. Kardeş <gülüyor> <gülüyor> çok bitmesini yer mi çocuğu? Yedi biraz ama. Ya yine ölümsüz geldi ya. Onu nasıl Yemedin. Yemedi. Tamam arkadaşlar sakin <gülüyor> olun. gayet <gülüyor> iyi gidiyoruz. Ben de oradaki iyiyim abi bu arada. Yo, buradan, tamam. buradan var ya buradan çıkılmaz abi. Oo, ben kafamı göstereyim gene. de ölmedi ya. Saklan. Ya ye ama öl onu da ye öl be kardeş. Bizde öyle bir şey yok abi. Bizde o ölüm şey bir kavram yok. Buradan gelecek. Kız <gülüyor> kaldı öldü o tamam tamam geç, tamam. Geç, Çok iyi, sıkıntı. Tamam. Yemedi. Oy! Yemedi. Tamam arkadaşlar sakin olun gayet iyi gidiyoruz. Ben de oradaki iyiyim abi bu arada. Yooo tamam. buradan var ya buradan çıkılmaz abi. Oo, ben dur, kafamı göstereyim yine. 7 ölmedi ya. Sakla. Ya ye ama öl onu da ye öl be kardeş. Bizde öyle bir şey yok abi. Bizde ölüm bir kavram yok. Buradan gelecek. Sıkıldı öldü. O. Tamam tamam tamam. C çok e, sıkıldı. Çok sıkıntı. Adamım, ben, ben adımım, ben, ben, ben, ben, ben Adım memati ölüm demek. Anla ki ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ne anla Bak, bas bastaki. bas taki. Bak, o Oha. kadar bir iyi vurdum ki seni. Yılın en iyi, en iyi. Çok iyi. vurdum vurdum. vurdum. Çok vurdum ya, 50 50 vurmuşum çok şey vurmuşum. Sana bir şey söyleyeyim, mi? İki scope daha, iki attığım vuruşla gerçekten yılın en iyi quickscope bana girebilir. Nerede? Bilmiyorum, arıyorum şu an. Pompalı sanırım. Tamam. Bu kadar şanssız olunur mu ya? Yapma yapma abi, acı, acımadı. Hop şey yapmaması lazım. Şu anda hiç Hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır. hayır, hayır, hayır, hayır. Lazım. hayır, hayır. Lazım. Yok yok yok crash'ta ne oğlum biz de bir yerde sonra oh. açtık. Oh. ama biz hiç boss kardeşim. Biz çok ne teşekkür, ederim, e teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Vallahi yardım ettin ha. Niye lan? Şey niye dondu? Ben dokuzum ya. Tamam çok güzel. <Gülüyor> Uzakta kalman lazım. Kar 98'i yedirmem lazım ama olmuyor. Hayır ya! Çok iyi. İmpo? Aşağıda mı? Ayyy! Çok vurdu bana ben saklanıyorum aşağıda. Kanka o dohunu o kadar yiyip saklanması var ya. Bana nasıl koyuyor şu an? Kanka arkamda. Tamam. Abi ikiyle de bir şey yapamam evet. ya. Çok zor abi çok doğ ebesinin dikarında oynuyor. Kar ki sana. Vurdum vurdum. Aa! Güzel, güzel. Yaklaşım artık. Yak, yakınındayım. Ya, doğ göster. Tamam. Anasını satayım. Geliyor aynı yerde of. Vurdum. Yok yok, yok yok. Tamam. Alamam arkadaşlar çünkü çok uzak. Valla hepsini s çekti ya. Benim oynadığım silahlar gelseydi çok zordu. Arka arkaya 3 pistol. Yaklaşma yaklaşma. Vurdum vurdum. Iyi, çok, iyi, çok iyi çok iyi. 59 saniye 57 saniye. Nerede? Burada, yukarıda üstümde. Tamam. Göstermiyor. Ama ben öleceğim yes be 3 dakika 46 saniye yat lan aşağıda ya nasıl ben de az vursana onkinle on ya az vursana ya hayır ben kar 98 de sakın arkadaşlar bu videoyu biliyorsunuz ki king'i gene her zamanki gibi sağları bırakmayanlar düşünüyoruz ama var ya bir